Özgürlüğüne düşkün olup eğlenceyi seven kadınların büyük çoğunluğu yay kadınlarıdır. Karakteristik özellikleri en keskin ve en net olan burçtur. Bakımlı, alımlı, civirli, baskın karakterli, inatçı, hırslı ve zeki kadınlar bu burçlardan çıkar. Bu özellikler arasında en önemlisi hırslı ve baskın karakterli olmasıdır. İkili konuşmalarda, ailevi kararlarda, özel hayatında, arkadaş meclisi gibi birçok ortam ve durumda etkilidir. Dinlenilen bir kadın olduğundan konuşmayı da çok sever. Sosyal ortamları geniştir ve aktivitelere katılmayı sever. Boş durmayı sevmez. Vaktini eğlence odakları şeyler üzerinde değerlendirir. Kafa dengi bir arkadaş örneği diyebiliriz. Ona eğlence var dediğinizde o sizinle her yere gelmek ister. Dostlarını da kendi gibi seçmeye dikkat eder her zaman. Onu yargılayan, kısıtlayan ve akıl veren insanları değil, onun yerine eğlenmeyi bilen insanları seçer. Yumuşak huylu, güler yüzlü ve sevecendir. Girdikleri ortamda hemen sevilir, fakat sinirlendikleri zaman gözleri hiçbir şey görmez ve tozu dumana katar. Sevgisi gibi öfkesi de şiddetli olan yay burcu kadını sempatik, güven veren ve dürüst bir erkek arar. Koş burcu erkeği ise bakımlı, yetenekli, erkeksi yüz müyüzü arasında sahip, esprili, fazla konuşkan olmayan, ağırbaşlı, karizmatik insanlardır. En büyük özellikleri de mükemmelliyetçi ve inatçı oluşlarıdır. Bu yılları yüzünden takıntılı ve huysuz dediğim dedik insanlar ortaya çıkar. Başladıkları için kusursuz bitmesini ister. İstedikleri bir şey olana kadar gerekirse yıllar boyu bekler ve kafasında bir şeyi sonuçlandırdıysa o şeyle ilgili ne yaparsanız yapın onun fikri değişmez. Keskin ve net kararları vardır. Konuşkan değildir. Kalbinin kapılarını sadece sevip güvendikleri insanı açar. Değer verdikleri insanlar sayılıdır. Bu kategoride en başlı annesi ve sevdiği kadın gelir. Kendini anlatmayı sevmeyen koç erkeği anlatmadan anlaşılmak ister. Tavırlarının onun yeterince anlattığını düşünür. Bu yüzden de onu anlayan, sıkmayan, değer ve saygı veren bir kadın arar her zaman. Bu iki karakterin aşk uyumu oldukça iyidir. İkisi de normalde aynı beklenti içindedir ve bu yüzden anlaşırlar. Uzun ilişkilerin ortaya çıktığı iki burçtur. Yay burcu kadını ile olan kavgalar genellikle kısa sürer. Yay burcu kadını doğru bir eştir. Güvenilir yapısı vardır ve son derece de dürüsttür, yalan söylemez. Koş burcu erkeği yay burcu kadını ile olmanın çok şanslı bir durum olduğunu bil bilmelidir. Koç burcu erkeğinin kalbi dilindedir ve söylediği her şeyi kalbinden gelerek söyler. Ne düşünüyorsa ne hissediyorsa onu söyler. Yay kadınıyla ile koç erkeği arasındaki ilişkiyi genelde koç belirler ve son kararları her zaman da koç söyler. Koç burcu erkeği için bağlanacağı kişiyi seçmek zor değildir ama yay burcu kadınına karşı koyamaz. Koç burcu erkeği bağlanmak için yaratılmamıştır ama yay burcu kadınına sonsuza kadar bağlanabilir. Yay burcu kadını kıskançtır. Koç burcu erkeği ne kadar kıskanmak istemese de yay burcu kadını kıskançlığını ondan gizlemez. Koç burcu erkeği özgürlüğüne düşkün bir kadın istese de yay burcu kadınına karşı gelemez ve kolay kolay bu duruma da sinirlenmez. Koç erkeği tutucu bir yapıya sahiptir. Yaygurcu kadın ile evlendikten sonra çalışmasını istemez ama çalışmasına da engel olmaz. İdeal bir aile olabilirler. Birlikte çocuklarına iyi bir gelecek sunabilir ve mutlu bir çocuk yetiştirirler veya yetiştirebilirler. Her ikisi de ateş grubuna ait olan bu Birbirlerine çok benzeyen ve her geçen gün birbirlerine daha da çok çekecek olan muhteşem bir çift olabilirler. Bu iki kişinin bakıldığı zaman birçok düşüncesi neredeyse aynıdır. Her zaman hayatta mutluluk isterler mesela. Bu ikili arasında ortak olan en kötü özellikleri çoğu şeyden kısa süre içerisinde sıkılmalarıdır. Hal böyle olunca ilişkinin hangi boyutları devam edeceğini kestirmek zor olur. Fakat ikili ilişkileri esnasında sıkıldıkları sırada kendilerine değişik bir sosyal aktivite bulmayı tercih ederlerse bu kavgaları, değişiklikleri, zorlukları, sıkılmaları, atlatmaları kolay olur. Yay burcuna sahip olan kişilerin aşk konusunda en dikkat ettikleri şeylerden bir tanesi olmazsa olmaz ilk görüşmedir. Onlar ilk gördükleri anda işlerine sinen ve beğendikleri kişileri hayatlarının bir parçası yapmak isterler. Koç burçları ise biraz araştırma yapıldığı zaman bunu yaparlar. Koç burçları fiziksel olarak da çekicidir. Çekici oldukları için de önemli aşama olan ilk görünüşte yaylar için budur. Koç burçları özellikle çevresinde yer alan akrabalar ve dostları tarafından sevilir. Böyle bir durumu gören yay burcu, koç burcunu daha da çok sever ve aynı zamanda daha yakından tanımak ister. Birbirlerini tanıdıkça kendilerini birbirlerinde görecek olan bu ikili kısa süre içerisinde çok mutlu ve renkli günlere şahit olabilirler. Bu ikili zaman çok geçmeden sıkılma dönemine girerler. İşte böyle durumda birbirlerine karşı sevgileri azalmadıysa farklı uğraşlar bularak ilişkilerini toparlayabilirler. Fakat bunu başarmak için her iki tarafta çaba göstermesi neyse ki ilişkinin ilerlemesi için bu zor olur. Eğer çaba göstermezlerse. Bu iki burçta hareketli olduklarından dolayı en önemlisi en ateşli burç olduklarından dolayı da standart hareketler yerine daha çok dolu dolu hareketler sergileyerek değişik durumlar yaşamak isterler. İki burcun da karakterinde bu vardır. Gündelik şeyler hiç onlara göre değildir. İlişkilerinde sürekli olarak bir hareketlilik söz konusu olur. Özellikle işlerinde yer alan ateşi dışarı yansıttıkları vakit birbirlerine daha da çekici gelmeyi başaracaklardır. Eğer yay burcuna sahip olan kişi ve koş burcuna sahip olan kişi karşılıklı olarak birbirlerine karşı göstermiş oldukları tutkuyu kaybetmeden yaşamayı başabilirlerse evlilik yolun sonunda onları gözükmeyi bilir. Evlilik hayatları esnasında kavgalara bolca şahit olurlar ama ne olursa olsun kavga birbirlerine karşı hissetmiş oldukları tutkuyu yok etmez ise güzel bir evlilik şahidi olurlar ve devam ettirirler. Fakat evlilik gibi ciddi bir kuruma şahit olmaları için bu iki kişinin de birbirlerinden tam olarak emin olmaları gerekir. Onun dışında evlendiklerinde hiçbir zaman tutku eksik kalmaz. Onları ayakta ve beraber tutan da bu karşılıklı hissettikleri birbirlerine karşı tutku olacaktır. Aslan burcu kadını ve koş burcu erkeği aynı ortamda bulundukları zaman birbirlerinin ilgilerini çekmeyi başarırlar. Her şey böyle başlar. Aşk sevgi değildir bu. Bir çekim veya ilgi diyebiliriz.